Ee, hocam dermapen en çok sorulanlar arasında bize evet. geldi. Dermapen hocam nedir ve hangi bölgelerde uygulanan bir işlemdir? Dermapeni şimdi e, bu mezoterapi ve PRP uygulamalarımızda yardımcı olarak kullanıyoruz. Evet. Burada e, saçtaki dökülmelerde de kullanabiliyoruz. Yüzdeki izlerin tedavisinde de hem mezoterapiyle hı hı. hem de PRP ile kombine ederek uyguluyoruz. Hı hı. Bunu e, dermapeni aynı zamanda mesela akne tedavilerinden sonra hala kalan hastalarımızın rahatsız olduğu izlere uygulamada kullanıyoruz. Yine hafif çatlaklarda, hafif sıkarlarda, yüzde oluşmuş izlerde yine dermapen uygulamalarını tercih edebiliyoruz. Hı hı. Aynı zamanda böyle gözenekleri çok açık ciltlerde de dermapeni kullanabiliyoruz. Peki hocam bu dermapen dediğimiz şey tek bir seferlik bir mi bir Değil, tane seans gerekiyor. Yani hastanın durumuna, göre, durumuna 3 göre 3 ila 5 seans arasında yapıyoruz onu. Hı. 2 haftada bir geliyor hastamız. İşte biraz bir kızarıklık oluyor yüzünde. Evet. Hemen hani ertesi günü işte bu zaten uygulamaların hepsinde sonrasında şöyle bir şey önemli. Mutlaka güneş koruyucuyu kullanmaları gerekir hastaların. Her türlü uygulama lazer de dahil olmak üzere. Evet. Yüze yapılan her türlü uygulamadan sonra e, hastalar ona çok dikkat etmesi lazım. Hı hı. Çünkü e, cilt hassas hale geliyor. Sonrasında mutlaka bir leke oluşumunu engellemek için e, güneş koruyucu kullanılması gerekli. Evet hocam şimdi cilt bakımına geçmek istiyorum. Evet. Önce sizden sonra da Yeşim Hanım'ın bu konudaki uygulamada oldukça sıklıkta bulunduğu için katkılarını da alacağız. Hocam cilt bakımı ne kadar sıklıkla yapılmalı ve cilt bakımının faydaları nelerdir bahseder ya misiniz? Şimdi cilt bakımı kabaca cildin kullanacağı her türlü ilaç için çok daha hazır hale gelmesini sağlar. Evet. Yani cildi bizim temizleyemediğimiz kadar demir, derinlemesine temizleyerek kullandığımız ürünlerin etkisini arttırır. Çok daha hızlı bir şekilde emilmelerini sağlar. Hı. Aynı zamanda da cilt daha derinlemesine temizlendiği için lekelerin, işte siyah noktaların, sivilcelerin azalmasını sağlar. Evet. Yani kabaca yaptığı iş budur. Ama biz e, şeyde, Yeşim de şimdi bahseder evet. size, e, Şeyde e, sistemimizde cildin yapısına göre kullanıyoruz. Yani işte yağlı ciltte farklı bir cilt bakımı yapıyoruz, hı hı. kızarma yemeğili ciltte farklı bir cilt bakımı, neme ihtiyacı olan ciltte farklı, leke için olan da farklı. Ona göre uygulamaları ayarlıyoruz. Peki, evet Yaşım Hanım, az önce zaten videoda da izleyenlerimize cilt bakımı ile ilgili birçok şeyden bahsetmiştik. Peki, Yaşım Hanım, cilt bakımı işleminde az önce kısa kısa işlemler gördük ama bize bunlardan bahseder misiniz? Ne gibi aşamalardır bunlar? Öncelikle cildimizi temizliyoruz. Hocamız zaten hastamızı görüyor ve analizimizi yapıyoruz. Buhar yöntemiyle önce bir cildimizi sakinleştirmeye, sıkmaya hazır hale getiriyoruz. E, zaten e, izledik, evet. görüntülerimiz de var. E, sıktığımız cildi, hazırladığımız cildi, belli solüsyonlarımız var, caza uygun, cilde uygun, hı hı. E, lekeli, işte ten rengine uygun. E, onları solüsyonlarımızı cildimize temas ettirerek, yedirerek iyice masaj yöntemiyle e, cildi rahatlatmaya çalışıyoruz. En son zaten can alıcı e, maskemiz var. Maske. Ve, Tabii en son her cildin e, yapısına göre evet, değişen bir maskemiz var evet her cildin yapısına göre en son insanın işte, hastalarımızı özellikle rahatlatan masajlar cildimizi daha sakin daha ferah istediğimiz bir tonda sakinleştirip sonlandırıyoruz. Ciddi anlamda da videolarda oldukça gördüğümüz gibi de ciddi, evet. ciddi bir parlama söz konusu evet. anında evet. hocam. Gözle görülür evet. bir şekilde oluyor. Biz evet. burada uygulamalarda da görüyoruz. Tabii ki sadece videoda değil, hastanın girdiği, işlemi bittikten sonra çıktığında Tabii. yüzündeki o Zaten e, cilt parlama... bakımı en e, hızlı bizim cevap veren işlemimiz. Evet. Yani akşama bir davet edilecekseniz, <gülüyor> sabah gelip cilt bakımı yaptırın.